Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bıçak çevirip çıkan harften iki dakika içinde malzemeler alıp pick up yapmaya çalışacağız. Evet. Gücermeyiz. Böyle bir video bok muydu? Bilmiyorum. Ben önde. Gücermeyiz mi? Tabii. Birinci bu. Evet. Kaç devam devam edeceğiz? Bakın mı? Atlı mı? Z çıktı Bakacak mısın? Görüyorum, görüyorum Ben görüyorum Yeni parçalık Baniya, ah boşluğum var Genç evet. Evet. evet Şunu cebimde zamanımız var, Bir dakika içinde Tek izme almıştık evet, Ben koydum İki dakikaya atıyorum Aferin var. Dakika. Şey var, var, Sen G, G. Seni neyi Sen, unutmuştum Neydi Vechik, Vechik, tur Vechik. Kamera mı? Nereye tutuyorsun kamera? Tamam, film boşuna mı oldu? Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. Başla. kopur kopur efendim en zeline ne bulayım ya kalkaksana bakmicek içine basacak sizi exactos exactos di maghe patufi exactos lütfen bitti bitti bitti bitti bitti tamam, merhaba Çakıldaklar kekimizi yapmaya hazırız Malzemelere sayar mısın? O çok Un Coffee Yımırta Yağımız da var <gülüyor> Dapples Bu da ayet temiz Kabakma tozu Limonata mı? Süper Şıkart Şıkart Ve vanilya şeker Süper Sütü gösterdi mi? Sütü gösterdi mi? Sürü. Bu inekten <gülüyor> <şu> gelir <gülüyor> Maske kapımız kek. Kapımız, krem çakmış <gülüyor> Göstettik mi arkadaşlar şöyle bir şeyi? Başlayalım. O zaman karışımımıza başlayalım. Başlayalım. 50 koltan alıştığımda. Skit atalım, biskit. İkinciden oh, yiyemeyiz, oradan yiyemeyiz. Gerek yok, gerek yok. Başka bir masaya, şundan katalım biraz. Ben dedim ya, ben nerede kalktılar? Bir varmış, bir yokmuş, magona yatmışsa o. Katalım, katalım. Beni burada <gülüyor> buldular. Gerçek tatlı Kat Kat İçme Bir saygısızına götürsünüz Böyle yapmayın Ne olur şimdi nasıl tadı i̇şte. tamam. Güzel Tamam Ya dur, dur. ben sana öyle mi öğrettim Su da var böyle Aa şimdi. güzel olmuş ha. Kaşık Tamam artık Fazla oldu Fazla oldu Şunu çıkarın ye onlar ye Yok yem. yok şunları biraz Değişik tatlı sen daha birin miyim ha? Elitler <gülüyor> mama yemezler. <de. gülüyor> var, her rengi var. Içine su kay. su kay. Suyu içmeme su. su ne? Evet. Evet. mu beni? Yumurta, yumurta kırma sattığını gösteriyor. <gülüyor> bakın bakın. Bak. Şef budur Müthiş Evet Bunu evet. <gülüyor> <gülüyor> bir şey ara Dök içine <gülüyor> Açmadım <gülüyor> Açmadım her işi, her işi ben mi yapacağım <gülüyor> Şeker şeker tuz değil şeker <gülüyor> Üç tane yani, yani <gülüyor> Başla şuradan. Aşağı göğüs ve tepem burada güç aldım. Mars. Ben hızlı. Ya şeker atma, şeker at. Hayır, Şeker atma şeker atma. Hayır arkadaşlar 2 saatten beri bu. Çünkü yerim kıldı. Bizim yandı emek. Elimi yak gidiyor. Bunlar şefkliğe konuşuyor ya. Karıştırır mısın? Bunlar şefki. Şirket... Ver, senden daha mısın? iyi yapacağım. <gülüyor> Ama bunlar eridi bak. bir şeker atsın şuna. <gülüyor> Gel de aynısın diyorum. Bir kere şefim. Bir kere şef mi oldu? Bu bizim sak şekerimiz arkadaşlar. <gülüyor> Evet. Evet. Evet. Evet. En sonunda hızla Bir dakika bak sen şimdi evet. bir şey diyeceğim tamam. Bu yumurtayı böyle koy, koy. Evre şöyle bastırıp kırabilirsen eğer evet. Benden dile ne istiyorsan evet. 3, 4, 4, 3, 4, 4, 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapmıyım Evet karşı. Ne kadar saf bir sezon. Mix şeyimiz var. var ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu Ne <mümkünün> <gülüyor> <Olur. gülüyor> evet, karşı şimdi. Tamam tamam. O daha daha. Daha, daha, Bu gelecek daha. Ölücem oğlum. Havrum <gülüyor> bak görüyor musun şunu? <gülüyor> Al. <Ya>, var mısın? <gülüyor> Bence güzel. Ver, ver. Ne yiyeceksin bunu? <gülüyor> bunu yiyeceksin. Bunun beni bilmiyorum. Buçak buçak buçak buçak. Al vöngül vöngül vöngül Dök dök kaşık al kaşık al. Evet. Dök dök dök dök çabuk dök dök dök evet tamam artık bu kadar yeti evet, Fırına atalım Fırına atalım tamam. Evet arkadaşlar. arkadaşlar işte. Şimdi bunu Nasıl bu kaldı Çıkarıp tadına bakalım. Taba kıрма. Şımarık. Sen tabak kıracaksın. Kenarlarından keselim işte ya. Evet. Yani. Şöyle Osmanlı toplarından. Evet. evet. Arkadaşlar pişmeye yeri var. Olsun. Artık yapacak bir şey yok. Bu çabukluk işte. Böyle yiyeceğiz bunu artık. Pişiyor. Beğendiniz mi şu an? Hmm. Chips tadı çok azmış. Şey, az geliyor. Hı -hı. Ama genel olarak güzel hmm. Güzel güzel vallahi güzeldi. Vanilya gibi yeniyor. Hmm. Vallahi çok güzel. Evet. Beğendin mi? Vallahi Hayırsa Arkadaşlar videonun sonuna geldik Biz Beğendiyseniz çok... yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın Kuşlukla... Güle güle kendinize bakın Out Out